şey var e, bunu konuşmak zorunda hissediyorum kendimi normalde konuşmazdım ama Harun Gümüş isimleri evet. izleyicimiz şunu demiş Siz hani iki parça bir tanesi ama ben onu da okuyacağım Siz ne derseniz deyin bilmiyorum ama bugün önemli bugün önemi adamları göndermek değil adamları gönderip Roketik geri dönmek de. biz orada anları göremedik hı hı. ne roketten ne yerden ve dron'dan veya başka bir şeyden hı hı. 18 ülkede 230 adam zaten gitmişti ayası adam dedi insan Hmm. Çünkü kadınlar ve erkekler gidiyor Harun Bey 18'ü 230 adam gitmişti zaten neresi Eğer roket geri dönemimiz bu bir yaz kodur nokta size iyi koygoylar koylar şimdi <gülüyor> Harun Bey bakar hocayla önemi, azar saati buyurun azar değil ya bu bazı bir önemi anlatmak lazım bugünün önemi ilk kez bir devlet e, girişiminin değil e, bir özel sektör girişiminin özel sektör derken bunu hani Türkiye'deki arçelik, Beko, işte ne bileyim e, Sabancı, e, Koç gibi şey düşünün. Bunlar uzaya insan gönderdiler. İnsan gönderdikleri yerde e, hani öyle basit bir şey değil. Tüm dünya ülkelerinin, tüm dünya ülkeler derken elbette gelişmiş olan ülkelerin tamamının Türkiye dahil olmak üzere desteklediği uluslararası uzay istasyonu uluslararası uzay istasyonu Türkiye için de böyle hani uzaktan baktığımız bir yer değil Biz e, uzay e, araştırmaları kendi roket çalışmalarımızla veya uydu çalışmalarımızla ilgili aletleri gönderip deneylerini yaptırdığımız yer ki geçtiğimiz yıllarda zaten e, bir takım cihazlar e, gönderilmiştir bir takım uzay ve asel oraya. orada bazı de yapılmıştı bunları bu basit bir şey değil ilk kez bir adam, geldi. Siz bize goy goy yapıyorsunuz diyoruz. Şu anda yaptığınız goy goy sizin. Biz goy goy falan yapmadık. Ee, burada bir önemi anlattık. Yoksa hani zaten Soyuz kapsülleriyle sürekli e, yörüngeye e, e, e, astronot gönderiliyor. Japonlar zaten kendi kapsülleriyle Uluslararası Uzay Estasyonu'na zaten Japon devleti ve Rus hükümeti zaten gönderiyor malzemeleri. Biz bir e, devrin kapanıp bir devrin açılışını konuşuyoruz burada. Hı hı. Bir devrin nerede kapandı? Devlet tekeli kapandı burada. Ee, Burak hocam bir şey söylemek istedi, elini kaldırdı. Ee, bugün aslında güzel bir noktayı getirdiniz. Ee, bugün aslında önemi gerçekten bu işin artık hani ticari firmalarla yapılıyor olması. Ee, bu büyük bütçede mesela şöyle düşünün, para özel sektörün için vardır, kar yapmak, kar etmek için vardır. Ee, devletler olmayan bir şey hani çok yüksek pahalara da olsa hani yapmak üzere para ödüyorlar. İşte bu savunma sanayinde biliyoruz mesela savunma sanayiinde harcanan paralar savaşı girmesek bile her yıl milyonlarca milyarlarca lira harcıyor buraya. Ee, ama özel sektör tarafından konu bu değil yani özel sektör kar etmek istiyor. Bu ne demek? Karsa buraya bir iş oluşturmak yani iş ee, hani ee, pazar oluşturmak, iş imkanı ya da farklı iş kolları oluşturmak gibi bir mesele var. Burada da e, yapılan neydi mesela? Bu önceki uzay mekikleri çok pahalı olduğu için, devlete çok ağır yük olmaya başladığı için, hani bunun maliyetlerini azaltalım, e, rekabeti artıralım, bunu nasıl olsa sürekli ISS'e bir şey göndereceğiz, getireceğiz dedikten sonra, bunu bazı şirketler biz bunu servis olarak, hizmet olarak verebiliriz deyip, bunu o şekilde aslında yapmak. Peki bu, bugünkü olayın amacı hani sadece tamam artık ticari olarak şirketler bunu yapacak dedikten sonra ötesinde neleri düşünebiliriz mesela? Hani uzay turizmi dediğimiz konu var. Mesela şimdi bu Dragon'un içerisinde işte iki, yedi kişilik kısım vardı diyelim. Şeyi duydunuz mu bilmiyorum, bu Japon bir sanatçı vardı, Yusaku Mazeva diye bir, birisi. Bu Elon Musk'a para ödeyip, ayın, Ay'a gidip gelmek üzere para ödeyen birisi. Hatta yanında da birkaç kişi falan götürmek üzere. Mesela bu Dragon'la ayın etrafından döndürecek şekilde bir şey planlıyorlardı, görev planlıyorlardı. Bu aslında ve bu var, Japon sanatçı, yanındaki ekiple birlikte döndükten sonra bunu sanatsal şeylere dönüştürmeyi planlıyorlardı. Yani mesela düşünün sadece olay turistik, turizm başlı başına zaten uzay turizmi başlı başına bir iş kolu. Bir de bunun üzerinden hani deneyimlerinizi anlattığınız bir de böyle bir işte sanat vesaire falan gibi böyle daha artçı şeylere de sebep olabiliyor. Yani aslında değişen nokta bu. Mesela ileride neyi görebiliriz? Ay'a gidip getirecek olan araçların da ticari olmasını bekleyeceğiz. Yani bunu da yakın 5-10 sene içerisinde göreceksiniz. Hatta o zamana bile kalmayacak. 5 sene içerisinde ay'a bir şey göndermek istediğiniz zaman bunu size ticari sağlayacak olan ticari firmalar görmeye başlayacaksınız şimdi hocam Mesela... zaten şey deniyordu bunu Virgin Galactic evet. deniyordu yapamadı hmm. onlar çok istedi Boeing evet. uğraşıyor şu anda yani giderek artıyor mu evet. var evet. evet. ben şunun bu... altını çizmek istiyorum ee, SpaceX 2002'de kuruldu 18 yıldır hmm. uğraşıyorlar insan göndermek için yani bugün o yüzden çok önemli bir gündü nokta yani çok net Burak Hocam bir... sen devam et istersen, kesmiş gibi oldu evet. Yok, çok estağfurullah. Oraya <gülüyor> çok güzel aslında yani. yani, birbirimizi tetikleyerek gitmek güzel oluyor. Bir de şöyle bir durum var aslında, mesela Sedat Hocam çok güzel tetiklediniz yani, SpaceX'in mesela vizyonu, aslında bir vizyon için yapmaya çalışıyorlar. O da Mars'a insan götürmek ve geri getirmek. Şimdi siz hani bir şeyi indirdiğiniz zaman geri dönüşümü kullanamadığınız roketler olmadan, Hani Mars'a insan getirmek, götürmek, bunu yapmak mümkün değil. Yani olay aslında bir noktadan sonra uluslararası hani lojistik yani Bu artık e, uzaydaki işte bizim güneş sistemi içerisindeki ay, Mars vesaire bunların arasındaki lojistik problemine dönüşmeye başlıyor. Nasıl ki kargo şirketleri var işte. E, bunun işte Mars, Ay gibi için olanlarını düşünün yani. Allah böyle bir ekonomi gelişiyor. Füturama izlemiyor ee, <gülüyor> İzledin <gülüyor> mi? İzlemedim, izlemedim. Bu programı lütfen benim içinizde 20 dakika, <gülüyor> tamam, tamam, seçim yapıcılarının olduğu bir çizgisi ve uzay kaygoculuğu yapıyor oradaki. Öyle mi? Hayır, yani, uzayda. Demek ki o tarafa doğru yönlendiriyorlar yani ya kafaları. O dizi izlediğinde <gülüyor> geleceği göreceksin zaten. Aynen, yani, şey benim Japonya'daki hocam şey derdi, bütün laba şey yokup dururdu. Bir, bir dakika, bir saniye. bir. Bir tamam. karışmasın. Tamam. Zaten hemen sen al ondan sonra. Tamam tamam. Yok yok şey ha. yok yok. Seni destekliyorum. Five Friday dizisi vardır. Hmm. de filmi hmm. yayınlandı. Uzay kargocuğunu yaptı. da mı aynı? <gülüyor> <gülüyor> evet. İnek, mesela de, e, Japonya'da mesela uzay çöpçülüğü ile ilgili bir şey de vardı. E, çizgi film, anime. Bizim, benim Japonya'daki hocam e, bize şey okutturuyordu labda. E, bu Arthur C. Clarke kitaplarını okutturuyordu. Yani animeleri izlettiriyordu. Diyordu ki mesela Gundam mı biliyor musunuz bilmiyorum ama Gundam fanıydı kendisi. Diyordu, öğrencilerine şey diyordu DAP'taki öğrencilere. Amerika yapmadan bunu siz yapın diyordu böyle. <gülüyor> yani aslında bu işte şeylerin, animelerin ya da işte bu tarz şeylerin gerçekten şeyde katkısı oluyor. Yani hayal ettiğiniz zaman onu düşünmeye başlıyorsunuz. Nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz gibi. Ama şey bitireyim. E, hızlıca SpaceX konusunu. E, şimdi SpaceX yani bu dünyayı diyor ki biz ee, çok gezegenli yapmak istiyoruz insanlığı yani, çok gezegenli bir tür yapmak istiyoruz, ee, mottosu var. Ee, getirip götürmek üzerine bütün her şeyi kurgulamaya çalışıyor. O yüzden de aslında tek tek bakarsanız yani yaptı aslında yapmaya çalıştığı her şey, ticari bir şey yapıp, ticari bir lokomotif bulup, bununla birlikte kendi vizyonunu, objektiflerine yönelik bir şeyler de yapmak, koymak. Mesela şöyle bir durum var, biz işte bu uyduların bizim fırlatması ile konuşurken bize ama SpaceX etkileriyle de görüşüyoruz tabii. Bize söyledikleri şöyle bir şey var, diyorlar ki biz fırlatmaları otobüs bileti gibi satmak istiyoruz. Yani iki haftada bir mesela fırlatıcı kalkacak. Buna abi bilet alıyorsun almıyorsun Biz bu hale getirmek istiyoruz diyorlar. Yani bunu artık şey değil, her fırlatmanın peşinden koşalım falan gibi değil. Rutin bir şekilde yapacak bir iş konuna dönüştürmek. Buradan hani aldıkları işte mesela diyelim ki hep size para sağlayan bir durum var. Bununla ARGE tarafında ya da işte yapmak istedikleri vizyon tarafında sürekli aslında e ekonomiyi de genişletmek gibi bir vizyonlar var. AkınSoft'a benziyor abi. AkınSoft internet taraf yazılımıyla başladı. Bir sürü alana yöneldi işte yazılım falan. Şimdi robot yapmaya çalışıyorlar. Hep eleştirildi robotları. Biz, Özgür Akın'da yayın almıştım ben. Şimdi Big Dog'a benzeyen o hani dört ayak robot yapmışlar. Hakikaten bu sefer fena değil. Baya baya dinamiklerini geliştirmişler. İşte sarsılmıyor, dengede kalabiliyor falan. Bu sefer gerçekten daha güzel olmuş. Yani, i̇nsana benziyor gibi yapmasındansa <gülüyor> gerçekten güzel olmuş. Ee, Akın Soft öyle mesela. Alıyor onları bir yerlerde kullandırıyor. İşte havalimanlarına satıyor. Gelenleri merhaba, e, karşılıyor falan. Covid'i bile değerlendirdi adamlar. Covid'den tematlamamız lazım mi? ya. <gülüyor> ya adam bak aynı kafa gidiyor. Krizi de. fırsata <gülüyor> çevirmek bu <budur> işte. <gülüyor> Türkiye'nin e, Elon Musk'ı diyebilirim kendisine. Ben öyle görüyorum. Bu önemli bir şey. Yani ticareti bilmezseniz e, yani NASA niye devam edebilir? Maliyetinden dolayı. İşte özelleştikten sonra da Sedat hocamız da söyledi. Yarı yarıya neredeyse inmiş. E, bu da tabii ki güzel bir başarı. <gülüyor> Ben, bir de işin oraya, oraya, şey oraya, oraya. boyutu da var, pardon. Pardon, pardon hocam, buyurun. Rusya bağımlılıktan kurtuluyor. Yani bu da çok <gülüyor> önemli. Yani sonuçta Rusya ile ezeli rakipler Amerika. Yani çok çok daha önemli bir şey. Rusya'nın eline muhtaç 9 yıldır, 2011'den beri, STS programı bittiğinden beri. Şimdi o konuda eli rahat, alternatif var. Boeing geliyor dediğin gibi, Boeing'in çalışmaları da SpaceX kadar... Ee, popüler olmasa bile e, işin içinde olanlar, araştıranlar görecektir. Boeing de bayağı bir yol kat etmiş durumda evet. bu çalışmalarda. Bu arada e, Amazon'da, Amazon diyorum da şey tabii hani e, Jeff Bezos tarafından da aslında bayağı ciddi anlamda bir yatırım söz konusu. İşte bu fırlatıcıları Blue Origin duydunuz mu bilmiyorum ama Blue Origin de evet. mesela fırlatma piyasasına giriyor e, ve çok iddialılar. Ee, yani gördüğüm kadarıyla eski Aryan, işte bu Avrupa'nın Flatmarja ekibinden de bir ekipte toplamışlar ama hem Ay'a gidecek olan görevlerde, mesela NASA'nın şeylerinde seçildiler galiba bu en son ee, ama şey Jack Bezos'un ekibi Ay'a gidecek olan ticari görevler için seçilenlerden bir tanesi, onların da ciddi bir yatırımı var ve hani potansiyel olarak bakarsanız hani yatırım potansiyel olarak çok yüksek yani hani SpaceX'e rakipler çıkarıyorlar yani bir anlamda. Amerika'daki rekabetçi şeyi canlandırıyorlar bir anlamda. Cedin sende abi. Şimdi SpaceX'in ilginç taraflarından biri Elon Musk'ın PR işini çok iyi biliyorlar ve bu PR olayı, PR PR, hmm. public relation hmm. yani halkla ilişkiler, hmm. reklamcılık, hmm. pazarlama bir sürü adı var. Şimdi hmm. reklamcılık ve pazarlamanın günümüzde ne kadar geliştiğini yani nöropazarlama denen bir şey var artık. Sinir bilimin bilgilerini de burada kullanabiliyorlar. Bana birisi işte psikoloji bilim mi, işe yarıyor mu, ne uğraşıyoruz falan dediğinde senin üstündeki şu şeyi ne, nereden aldın, niye onu aldın da onu almadın bütün bunlar ya da niye SpaceX'i biliyorsun Blue Origin'i bilmiyorsun çok rahat çıktı çürütebiliyorum artık benim de işime geliyor öyle kolay çürütmek çünkü yani e, neden işe yaradığı burada e, sosyal psikoloji, endüstriyel psikoloji bunların külliyat yani bilimin bir külliyatı oluyor bunlar bulunuyor bunları alıp siz çok güzel uygulama yapabiliyorsunuz işte halkla ilişkiler alanları pazarlama alanları da bunları çok güzel uygulayan alanlar bir kere bunu çok iyi yapıyor Bunun da iyi yapması için aslında sadece pazarlamacılar değil ee, psikoloji bilen, e, sosyoloji bilen uzmanlar ekibinde var ve bunlara bayağı para akıtıyor. Mesela Apple'ın, bugün en çok bildiğimiz Apple'ın en çok para harcadığı alanlardan biri zannediyorum pazarlama ve pazarlama bölümleri ayrı. Yani şey diyorlar zaten onlar, crack diyorlar kendi aralarında. Hani içip içip affedersiniz e, böyle kapanıp aralarında değişik pazarlama yöntemleriyle geliyorlar ama yani çok basit salakça bir şeyi bile affedersiniz işte o ekranın üzerindeki çentiyi bile güzel istenebilir bir obje haline getiriyor. Ben bunlara hani saygı duyuyorum cidden bu tarz işlere. Hani doğrudur yanlıştır kapitalizmdir onlara girmiyorum. Şimdi SpaceX'in iyi yaptığı bir bu var. İki Elon Musk'ın bakış açısı ben para kazanacağım bu parayı yiyeceğim. Dünyanın en zengin insanı olacağım. Hayata bir kere geldim falan değil. Diyor ki yani bir yere para lazım. Para yok. Nasıl yapacağım? Halka arz edebilirim ama diyor ki Paypal'dan para geldi. Bunu alıp Başka bir şey yapalım. Test adam para mesela Boring Company diye bir şey var. Bek ben yoktum konuşmuşsunuzdur O oh, efsane ya. Boring kampanya. yani adam bu kadar göz göre göre gözlere sarıyor. ya bu diyor sıkıcı bir firma. Ne yapıyor? Flame Trover. Bu meşale satıyor. Böyle şey <gülüyor> alev fılean silah şapka satıyor ya. Çok pahalı ya. Bildiğimiz normal kıytırık hani şeyin de verdiği Algida da falan. Ver. Şapka satıyor yani. Ve bu şarkılar pahalı ve insanların bunu alacağını biliyor. Ama oradan aldığı parayı gidip SpaceX'ye, şey Tesla'ya, Tesla'dan kazandığını SpaceX'e, belki SpaceX'ten kazandı. İşte bu nihai hedefi için birçok röportajında bunu söylüyor. Yani bunlar benim sürpriz çıkan şeyler değildi. Aşama aşama bunları yapıyorum. Bence hani SpaceX ve Elon Musk konuştuğumuzda farkı bu. Bir soru var. Alayım mı, bırak sana mı vereyim? al al sen al evet. demiş ki e, Mustafa görmüş hocam öncelikle selamlar benim sorum biraz hayal ama Türkiye'nin uluslararası hmm. uzay istasyonuna katılması gibi bir durum olabilir mi uzayda bir Türk astronot çıkabilir mi demiş sessizlik yine kim, kim? <gülüyor> sessizlik herhalde doğru tarzı. cevap doğru cevap sessizlikti galiba biraz daha ben o zaman ya. şöyle başlayalım soruya ben yönlendireyim ee, evet. Sehat abiyle Ozan'a falan zafere paslarsınız artık aranızda bir kişi nasıl astronot olabilir? Astronot olmak için belirli bir milletten olmaya gerek var mı? Niye Türk astronotu yok? Bu kişiler nasıl seçiliyor? Astronot olmak için e, başta e, Zafer Hocam da bahsetti. Genelde pilotlar, e, genelde askeri pilotları e, seçiyorlar. E, NASA geçmişine ve e, Rusya'nın e, geçmişine uzay çalışmalarındaki geçmişine bakarsanız. %90-95'i e, pilotlar. Sonuçta bir... E, Hava aracı onu kullanacak birisi lazım. Onun dışında sivillerden de astronot olabilir e, çık, çıkıyor. Genelde bilim insanları oluyor. E, ama bunun için e, yani böyle bir imkan var mı? Kağıt üstünde teori de var. Yani çok iyi bir bilim insanısınızdır. Uzayla ilgili uzayda yapılacak bir setupınız vardır. Ve çok önemli bir deneydir. Yani o deneyin sonuçları e, gerçekten önemli. O funding'i hak ediyordur. NASA'ya proje yazarsınız, NASA projeyi kabul eder ve deneyleri yapacak bir e, kişi olarak e, bir Türk orada bulunabilir. Kağıt üstünde bu her zaman var ama işin içine tabii siyasette giriyor, başka şeyler giriyor. O kısmına benim aklım ermiyor, o kısmına bir şey diyemeyeceğim ama teknik olarak yani işi bilimsel açıdan bakarsak e, Pilot olarak gitme şansınız olmasa bile bir bilim insanı olarak yaptığınız proje kabul edilirse NASA tarafından gitme imkanınız kağıt üstünde bile olsa var. Mesela ISS'te belirli bir e, sınırlama var mı? Toplam sayı kesin sınırlıdır ama şu kadarı şu milletten, bu kadarı bu milletten olacak. Böyle bir şey yok tabii ki yok tabii ki yok ama şey kotaları olabilir mi acaba? Onu bilmiyorum. <gülüyor> İşte NASA'nın şu kadar, ESA'nın bu kadar, Japonya'nın, Rusya'nın bu kadar o, yani kendi şey, aralarındaki şey, anlaşma olabilir. Max, ha. Azami bir insan, aslında sayısı tabii ki var şeyde ISS'de, yani o, tabii bir de her, her mesela ESA'nın da bir modülü var, Amerikalıların da bir modülü var, Rusların ha. da modülü var ve bunların aslında insan kapasitesi de belli, tabii ortak alanlar da oluyor. Yani bizden astronot çıkar mı? İstersek çıkar. Yani bir şekilde hani anlaşmalar yaparak işte belli bir para vererek, bütçe ayırarak bunu yapmak mümkün olabiliyor ama aslında sorunun diğer ilk kısmı var. ISS'e katılım gibi bir durum olabilir mi diye zor, çok zor görünüyor şu an için. Niye hocam? Modül mü yapmamız lazım oraya katılmak için? Yok aslında şöyle e, zor. E, ekonomik olarak sürekli mesela şey yapmanız lazım. E, nasıl diyeyim yatırım yapıyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani Ulus Uluslararası Uzay istasyonunda ortaklarını düşünün. E, hani ben tabii ki tamamlamıyla katılımdan bahsediyorum burada. Ama mesela bir deney göndermek işte orada bir deney yapmak işte nasıl diyeyim ee, bu tarz şey mümkün ee, ya da bir e, ekipman yapmak oraya şey yapmak ikili anlaşma uluslararası anlaşmalarla mümkün olabilir. Bunu yapabiliriz. Ama e, mesela şöyle bir durum var Japonların e, Kibo modülünde e, uluslararası uzay istasyonunun dışında mesela deneyinizi koyup e, uzay ortamına maruz bırakabileceğiniz mesela kısımlar var ve bunları kiralıyorlar. Yani böyle bir şeye dönüştürmüşler. Mesela biz buraya bir deney tasarlayıp bunu göndermemiz mümkün hmm. Mesela daha önce ne oldu? Bizim ilk Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kullandığımız küp uydularımız fırlatıldı mesela, oradan bırakıldı daha doğrusu. İşte bu e, Haversat ile BeagleSat olması lazım. Bu e, İTÜ ve Haversat'ın İTÜ e, bir de Havacılık Uzay Teknoloji Enstitüsü olması lazım. İşte, hava, e, bir, bir de birkaç Bunları... kaç gönderdik Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle ufak tefek yapılması için hata olması için söylüyorum ya TÜBİTAK Uzay'dı ya da eee ASELSAN'ın gönderdiği TÜBİTAK Uzaytır. Tarı... ASELSAN şöyle TÜBİTAK Uzay tarafından yok bizim gönderdiğimiz ama HAVELSAN'ın vardı işte bir Havelsan'da, uydu. evet olabilir. Uydu uydu bırakıldı. İşte küp uyduları vardı. iki 2'lik bir küp uyduları. Ekrandaki ya. HAVELSAT hocam. Hasan'a <Gülüyor> Ha bir de şeyi unuttum tabii. Uva Kusat vardı. Ulaştırma Bakanlığı'nın destek olduğu İTÜ'den yine yapılan bir Uva Kusat diye buydu. O da sanıyorum Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bırakıldı. Yani aslında 3 tane küp buyduğumuz Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bırakıldı ama yani bir deney gönderip orada yaptığımız herhangi bir deney benim bildiğim kadarıyla yok. yok, yok. Burada şu var. Şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu'na aslında her ülke astronot gönderebilir. Doğru. Mesela Çin de gönderebilir. Şimdi Çin kendi astronotlarını gönderiyor. Bu arada bir sıkıntı oldu. Onunla ilgili de konuşmam hmm. lazım. Bu Uba Kısa galiba. Pardon çok pardon. Şimdi, estağfurullah hocam. Şimdi chatimizi bir miktar troll bastığından dolayı moderatörlerimiz <gülüyor> çok hızlı <gülüyor> e, moderasyon yapıyorlar. E, çok değerli izleyicilerimizden biri var. Oğuz Demirkapı. kapı e, Demirkapı yazdığı bir yorum pat diye silinmiş ya dedi ben niye sildiler falan diye az önce yazdı ya oysa e, o kadar da kötü bir şey söylemiş yani normal bir soru sormuştu ona da az önce söyledim ya dedim e, moderatörler çetik basan bu türden dolayı zaten hızlı moderasyon yapıyorlar orada neredeyse benim yazdığım bir şey, şey var, var Zafer kusura mefretçesi var. var bizde bot var ya bot bazen ha robot bu olsa Aynen. bile silebiliyor o, yanlış anlamışsın izleyeceğimiz Çünkü ben de bazen bakıyorum ne yazmışlar diye çok normal bir yazı ama bot onu silebiliyor Fatma öyle kesin, bir durumda evet. yani bir şekilde yazıyı değiştirin kusura bakmayın yani artık yok Evet yani o kusura bakma şimdi şu var hani istersen gönderirsin Türkiye Uluslararası uzay istasyonuna ne yapar Astronot gönderir Türkiye'de astronot olarak gönderecek çok insan var bilim insanları var veya sadece astronot olarak gö göndermek istersen ha, sembolik olarak da göstermek göndermek istersen gönderirsin ama şu var uluslararası uzay istasyonuna birini gönderebilmek için o çok büyük bir proje Uluslararası uzay istasyonu o büyük proje içerisinde katkıda bulunman lazım. Nasıl katkıda bulunman gerekiyor? Oranın işletme maliyeti var. Sen dersin ki ben buranın işletme maliyeti atıyorum yıllık bir milyar dolar. Ben bu milyar doların e, işte yüz milyonunu karşılıyorum. Yüz milyon dolarını karşılıyorum dersin. E, onlar da hani bu bir uluslararası konsorsiyum seni e, bu karşılaman karşılığında yani bu masrafı karşılaman e, eşliğinde tabii astronotun da masraflarını e, fırlatma masraflarını karşılamanın eşliğinde senin bir astronotunu gönderirler en yani son Danimarka gönderilir Mesela Danimarka'nın etin ve gittiler bir tane e, görseniz Arnold çıvası ne e zannedeceğiniz yani ben o adamın şahit hikayesini okudum yok o sporcu bu sporcu yok şöyle yok böyle politikacı gönderdiler bile. bu arada politikacı oraya böyle adam şeyin e, Danimarka'nın şeyi yılın maskı zaten kendi çapında aynı zamanda politikacı onu gönderdiler gayet normal gönderilebiliyor Hatta ben çok eğlenmiştim orada ya pencerenin kenarına geçiyor Danimarka bayrağı açıyor orada geçiyor elinde da... adam üç gün boyunca elinde Danimarka bayrağı dolaştı zaten yani böyle bir şey fakat Danimarka bunu yapıyor başka ülkeler de bunu yapıyorlar Sen yeter ki oranın işletme maliyetini karşıla işletme maliyetini karşılarsan sana orada kapılar açılıyor ee, ve aynı zamanda şunu yap, o işletme mayayeti karşılarken senin deneyin nasıl orada e, yapılacak? Sen yine o işletme mayayetini karşılayacaksın. Hani bunlar taş yemiyorlar, e, uluslararası uzay istasyonunu orada e, hayatta tutarken, yörüngede tutarken veya o muazzam işletme mayayetini karşılarken taş yemiyorlar. O taş, yedi, ye, taş yedirmemek için onlara biraz en azından bir mercimek çorbası içirmen gerekiyor. Bunu yaparsak biz de göndeririz elbette. Ben burada araya girmek istiyorum. Tabii işin e, maliyetini karşı parayı veren düdüğü çalar kısmı tabii ki doğru. E, paramız e, bence yok. Yani böyle bir ihtimal çok düşük. Ama olabilecek bir ihtimalden e, bahsetmek istiyorum. Daha önce de dediğim gibi e, Amerika'da yaşayan çok değerli bilim insanlarımız var. Çok farklı branşlarda e, çok farklı araştırmalar yapıyorlar ve e, alanlarında e, önde gelen isimler. Bunların her zaman... E, Güzel bir proje yazıp NASA'ya kabul ettirme şansları var. Yani Aziz Sancar e, Türk olarak e, Nobel aldı. E, bunu e, Biz bunda gurur duyduk. E, ama Türkiye'deki katkısı, Aziz Sancar'a katkısı sadece ilk öğlediğimi burada görmüş ve daha sonra gitmiş. E, bu şekilde çok fazla Türk var Amerika'da. Eğer günün birinde uzaya bir Türk gidecekse bence bunlardan biri gidecektir. Yani bir funding ile gitmektense güzel bir projeyle e, uzayda yapılacak bir e, deney projesiyle bunu nasıl kabul ettirerek e, ki bu gibi durumlarda zaten fundingi e, araştırma e, fundinginden karşılanıyor e, bu yapılabilir. Yani böyle bir ihtimal az da olsa var. Yani arada, i̇lk öyle gidecektir de düşünüyorum. Az önce konuşuyorduk ya SpaceX, Elon Musk ne kadar ticari düşündüğünü. Çok ilginç denk geldi. Bir saat önce abi Instagram'dan paylaşmışlar. Ürün satıyorlar. tişörtlerini falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir saat. ya Bir saat önce ürün satışı çıkarmışlar. İşte Cedet de söyledi. E, boring Company var. Onun dışında bir izleyicimiz bize yazmış. Ben onu gördüm. Gözümden kaçmadı. E, Neural Neydi? Nöral Link. Nöral Link ve bir şirketi daha vardı open orada. Yani. Ha, open OpenAI. Burada da şimdi Elon Musk'ın geçen sözü vardı artık. İnsanlar 5 yıl içinde dil öğrenme zorunluluğu kalmayacak falan diye. Bunu çok çeşitli yorumlara dayandırdılar Ama muhtemelen yapacağı şey beyne çip takmaya çalışıyor. Onunla kafayı bozmuş. Yani direkt içindeki yazılım sayesinde bağlantıyla çevirecek yani. Belki böyle bir şey düşünüyor. E, ne olacak göreceğiz. Ama bir yandan da ciddi bağışta bulundu şeye karşı. Yapay zekanın Kötü amaçlarla kullanılmaması için. Öyle de evet. bir şey yaptı yani. O da ilginçti. Evet, um, Bir soru var. İlginç bir soru. Nerede o? E, Amerika'nın için Soyuz görevleri tamamen sonlanmış mıdır? Biliyoruz ki iki, sene, iki görev daha satın aldık olduk. E, zaten sebebi de Boeing'e de bir firma daha var. Unuttum Hı. bir firmaya daha. Hepsine e, yatırım yapması, pay vermesinin sebebi o. Bu tarz işler, uzay işleri, ordu işleri hiçbir zaman tek firmayla olmaz. Mesela bir örnek verelim. E, AMD ve Boeing. Ya Bugün AMD, şey, AMD, ile, Boeing der, AMD ile Intel. Şimdi bugün AMD'yi görüyorsak hani Intel var orada. A, ama Intel'in e, işlemci tasarımını ordu diyor ki yani AMD'ye de vereceksin. Başka bir firma daha üretebilmeli bunu. Bir şey olursa sana benim bu işlemci üretecek birisi olması lazım. Bu şekilde diyebiliyorum ama siz ne dersiniz Ge yakın gelecekte ne olur mesela şeyi de ekleyeyim Ruslar bu görevde bu arada bu demo görevinde başka astronotlarda katılabilirdi yani Ruslar da bu ekipten 4 kişi gidiyor ya olabilirdi fakat şöyle bir açıklama yaptı işte Roscosmos yani Rusya'nın e, uzay ajansı yani etkinliği daha denenmemiş bir araca Rus astrono-kozmonotlarımızı göndermeyiz gibi bir böyle tripli tripvari bir açıklama da yaptı Onu sonuçta da rakip yani sonuçta Tabii. rakip ben e, kontrat bittiğinde yenilenmeyeceğini düşünüyorum. Yani zaten amaçta biraz da Rusya'dan, evet. e, Rusya'ya bağımlılığı e, sonlandırmaktı. Kendi şirketleri üstünden birkaç alternatifi olacak oluyor demiştik. Bunlar üstünden devam edecektir. Ama kontrat devam, e, kontratta iki görev daha mı var tam bilmiyorum. Bunlar e, olacak Evet. Şöyle Orta bir şey durum var. da var. E, bildiğim kadarıyla mesela sadece e, şeydi hani kontrat kontratları bitirmiş olabilirler ama e, soyuza mesela diyelim ki Dragon'dan iki koltuk karşılığında soyuza iki koltuk almak gibi yani böyle bir takas evet. suyu şeyde yapabilirler. Yani hani öyle tamamen bağımlılık gibi değil, bağımsızlık gibi değil de e, sanıyorum bu tarz bir şeyde yapabilecek yapabilmeyi düşünüyorlar. Çünkü niyet hani, gösterisi şeklinde mi Biraz daha. aslında daha çok ihtiyaç diyelim yani o bir istasyonu bir şey götürmek gitmek hani o zamanlamayı tutturmak açısından e, sanıyorum. Yani evet. SpaceX'te yarın bir gün bir şey olabilir yani bu Space Shuttle tabii bile tabii. uzay mekiği bile kaç kere uçtu hiçbir şey olmadı Hı -hı. kabul ediliyordu daha sonra işte Hı -hı. iki tane kazayı görüyoruz yani bu bugüne oldu diye çünkü hata çıkmadan bilemiyorsunuz bu havacılık kazalarında veya uzay kazalarında yani oraya gelmemiş bir daha denenmemiş bunu her zaman göremiyorsunuz böyle bir şey de olabilir ileride hiçbir zaman bağlantıyı tamamen kesip atmamak yararınadır aslında Amerika'nın da. Tabii şunu da düşünmek lazım burada şimdi burada uluslararası uzay istasyonu yolculuk konusunu konuşuyoruz aslına bakırsa çünkü SpaceX uluslararası uzay İstasyonuna ilk kez bir kapsül gönderdi <Gülüyor> ama uluslararası uzay istasyonu sadece Amerika ve Rusların gittiği bir istasyon değil buraya Fransızlar gidiyor İtalyanlar gidiyor Kanadalılar gidiyor Japonlar gidiyor ee, Onun dışında birçok ülkeden astronotlar gidiyor şimdi bu ülkelerin göndereceği astronotlar için kozmotlar için e, Taykonot yok için gitmiyor ee, bunlar için zaten yapılmış olan e, belli program var. Biliyorsunuz uzay araştırmaları belli program dahilinde yapılır. Teleskoplar bile belli bir, iki yıllık, üç yıllık planlanır tüm e, şeyler. Örneğin biz e, bir araştırma yapacaksınız. Teleskopla gözlem yapmanız gerekiyor. Gidersiniz bir gözlem evine. Örneğin işte Kea'daki herhangi bir e, teleskoptan gözlem yapacaksa iki yıllık sıra vardır. iki yıllık sırayı beklersiniz. Zaten siz bir kere o anlaşmanızı yapmışsınızdır. O devam edecek. Orada yapmak zorundasınız. Şimdi Amerika'dan, Amerikan değil de Kanada'dan, Fransa'dan veya işte Japonya'dan veya işte başka ülkede İspanya'dan gidecek astronotlar zaten şu anda Soyuz kapsülleri bağımlı durumda ikisi birden kullanılacak gibi duruyor Eğer şeyde Elon Musk'ın bu Dragon aracında bir sıkıntı olmazsa öyle de olacak. bu arada başka bir durum daha var Amerika zaten hani NASA devlet olarak kendi bir kapsülünü geliştiriyor şu anda İsmi onu onun şu an eee varsa oryon Orion, Orion. O, o, Orion. kapsülünü zaten geliştiriyor. Orion kapsülü tabii daha biraz daha kapsamlı bir e, kapsül. E, şey diye düşündü. Bu e, SpaceX'in e, Dragon aracı e, şey Toyota'dır. Bunlarınki hani Amerika'nın geliştirdiyken yani, devletin kendi geliştirdiği de Mercedes civarında bir kapsül. E, böyle bir yapı da var. Şimdi buna göre zaten Amerika kendi bağımsızlığını sağlamaya çalışıyor şu anda her hem özel sektörle hem devletle hem de diğer biraz önce bahsettiğiniz özel sektör girişimleriyle e, Virgin Galactic e, söylediği hocalarımız az önce. Onlar gibi başka yerlerde var. Blue Origins. Blue Origin var. Onlarımız, Hala Sierra Nevada var. Bu arada Sierra Nevada'yı unutmayalım. Onların da ciddi e, şeyleri var. Bu arada Sierra Nevada iki Türktür onu da söyleyelim. İki Türk'ün kurduğu şirket. Onların da kendi projeleri var. Tabi bunlar daha henüz şeye geçmedi. Bunlar var. Ee, şeyler bu Soyuz kapsülleri devam edecek. En azından diğerleri için devam edecek. Diğer ülkeler evet. için devam edecek. Rusya için devam edecek. Ee, şey Bu Soyuz kapsüllerini iyi, iyi yapan şey hani güvenilir olmaları. Ee, Bazen eski olsa da an, güvenilir olduğu an, için değil bazı olmaları... şeylerde. Aslında evet. tam bu noktayla ilgili şunu söyleyeyim. Ee, uzayda sonuçta hani denenmiş güvenilir bir şeyleri sürekli kullanmak istiyorsunuz. Ee, o yüzden geçmişiniz, bizim özel seks hani aramızda da konuşuyoruz. Geçmişiniz sizin için ayak bağı olabiliyor. Mesela diyelim ki teknoloji değiştikçe eskisinden kurtulup yenisine geçelim gibi bir şey yıllar alabiliyor, uzun sürebiliyor. O yüzden o anlamda da hani güvenilir, çalışan bir şey varsa hep onda kalalım kafası var. Ee, o yüzden de soyuzdan hani yıllar yılı gelmiş böyle ama hani Amerika'da ya, de biraz daha. O, yeni, o, yeni, o, o normaldir. Bu, şey evet. mesela bilgis. <gülüyor> e, işini bilgisayarla yapan bazı programlarla yapan insanlar için de şu vardır. Hep şey ya çalışıyorsa günceller. Boş ver onu devam et. Bende o kafa var. Benim bilgisayarım güncellenmez. Ay. İllaki ihtiyaç olacak. Zorla ihtiyaç olacak ki ancak güncelleyeceğim. Şu anda çalışıyor boş ver tık tık tık. İşte yani bizim sektörde de işte space heritage denen işte bu şey yüzünden hani bir şey dem ki bir ekipman alacaksınız. Bunun tarihçesi ne diye soruyorsunuz ilk yani hani güvenilir mi değil mi ne evet. kadar <gülüyor> bozuldu mu bozulmadığı. İşte o Öyle öyle kalıyor yani hani hala eskiden ne oluyormuş uzay teknolojileri hani spin-off dediğimiz bir şey oluyormuş. Şu an aslında olayda biraz o anlamda tersine dönmeye başladı. Spin'in şeklinde böyle yani <gülüyor> uzaya gönderelim gibi o birazcık o tarafa doğru da kaymaya başladı o anlamda. Evet iki örnek vereyim bir tanesi e, mesela şu an bazı fabrikalarda kritik noktalarda hala içinde XP, XP'yi bırakın DOS falan çalışan sistemler var, asla güncellenmiyor. Hatta birkaç yıl evvelsine kadar biz teknoloji bilim notlarında e, haberini yaptıydık. Şey, e, Fortran mı veya daha da eski bir işletim sisteminin bilenleri kalmamış NASA'da ama bilgisayar hala çalışıyor. Emekli adamları falan evinden çıkarıp getirdiler yani zar zorgulda ilan vermişti NASA. Hani lütfen bu yazılım dilini bilen dünyada artık 5 iki elin parmağı var <gülüyor> gelsin <gülüyor> öğretsin çünkü bilmiyorlar uyduyu belki kontrolü bir <gülüyor> şey yapıyor, bilmiyorlar. Mesela aynı konu şey için de i̇şte bu Apollo görevleri yapılmış gidilmiş falan şimdi o teknolojiyi anlayıp tekrar yapacak insandır Ya yani o kadar değişmiş ki teknoloji yani şimdi tekrar A'ya gidelim desem. Evet. Baştan aşağı benzer bir program yapmak zorunda kalıyorlar. Aynı problemi aslında şu an yaşıyorlar yani. Evet. evet. Burak'ın bir şeyi vardı bana yollamıştı abi söz sende. Ekrana veriyorum onu şimdi. Ha, aynen. Ben ne dedim? Ha, <gülüyor> Benim mantıklar dedim. Adam, adam Dinozor'u 25 dolara satıyor şu oyuncuya. <gülüyor> Orada gözüktü. Uzaya giden gözüktü diye. Aynen. Ticaret işte ticaret yani şey. Son soruları alalım istiyorsanız yavaştan. Çünkü hem 4 saati geçtik hem 12'yi geçti. İzleyici sayılarımız da dayanabilenler gidiyor. Son soruları alalım. Mesela PLI ve Fortran demişler. Amiga çalıştıran var demişler. Arkadaşlar son soruları çete bir daha Benim alalım. Bir sorun Burak hocaya. Burak hocam şimdi yakıttan bahsettik ya bu itki teknolojileri tabii farklı. Manyetik itki olayı da var. Elektrikli ISS... itki var mesela. Biz Aynen itki, itki var. ISS'de bunlar var mı acaba? Bilginiz var mı? Belki bunları kullanıyorlardır. Ee, ISS'de var mı açıkçası direkt ezbere bilmiyorum. Ee, ama e, ISS'deki ders sanıyorum kimyasal e, itki sistemleri. Ee, Hı -hı. Onun dışında yani uzay araçlarında kullandığımız itki sistemler arasında mesela elektrik itki sistemleri var. Bizde mesela şu an e, Hale diye bir projemiz var. E, TÜBİTAK Uzay'da. Şu an mesela hem İmece uydumuzda hem de Türksat 6A'da biz kendi yaptığımız elektrikli etki motorlarını kullan koyacağız. Ee, yani değişen teknoloji anlamında yakıt olarak daha verimli olması açısından, verimlilik açısından değil. E, bu elektrikli itki sistemleri epey kullanışlı. Orada mesela normalde kimyasal itki sistemlerinden işte bu çift yakıtlı olabilir, tek yakıtlı olabilir, işte hidrazin eee oksidizer gibi şeyler kullanabiliyorsunuz ama e, burada elektrik etki sistemlerinde soy gaz kullanıyoruz. Mesela xenon kullanıyoruz. Xenon'u iyonize edip pozitif iyonları hızlandırarak etki sağlıyoruz. E, bunlar da mesela yaklaşık 7 kat kadar e, daha verimli kimyasal etki sistemlerine göre. Bu ne demek? Çok daha yani elde etmek ya, istedik. Bir saniye. Bir saniye bir şey. yani çok Kesinlikle daha az yakıtlar. Bir, bir saniye hocam. Chat'teki arkadaşlar hala iniş görüntüsü, iniş görüntüsü falan oradan sorup duruyorsunuz. Bakın şu anda hmm. hocamız çok önemli bir şeyden bahsediyor. Türkiye'nin hmm. yaptığı, kendi uydularında kullandığı hmm. etki itki sistemlerinden, <gülüyor> çok gelişmiş itki sistemlerinden bahsediyor. Siz <gülüyor> hala oradan iniş görüntüsü görecek misiniz? ISS neredeymiş? Orada <gülüyor> yap. Bunu bir dinleyin. Kendi ülkenizin Hocam dinleyin. şöyle söyleyeyim. Bilgi edinin. <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Ya, biz bu... uydu yapıyoruz arkadaşlar. Uydu yapıyoruz biz. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim size, uzayda ses çıkarabilirsek Star Wars'u yapacağız. Hani böyle ışıklı falan itki sistemleri var ya, onlardan yapmış olacağız yani, öyle söyleyeyim size. <gülüyor> Sadece ses çıkaramayacağız muhtemelen uzayda ama... <gülüyor> e, itki, elektrikli itki sistemleri böyle bayağı şey yani, çok e, nasıl diyeyim, e, fırsat olsa da bir şey göstersem size ama... Böyle hale şeklinde zaten bir şey görünüyor o boşaltma tarafında ve evet. böyle bir şey kuzmesi gibi... Ee, kuyruk gazı var jet hocam, ekrana verebiliriz ee, bilgisayarınızı da bulabilirseniz o arada bulabilirim aslında hemen bir bakayım daha hızlıca ee, tişörtleri arada... nasıl temin edebiliriz demiş Erdal Taşkın ee, linkini attım şimdi arkadaşlar bu tişörtleri bardaklarımızı biz Türkiye'de üretecek bir yer arıyoruz ama bulamıyoruz ee, bu fenomen shop diye bir yer var iletişime geçtik cevap bile atmadılar olmuyor ama bir bulabilirseniz Türkiye'de daha ucuz alabilirsiniz. Biz bunu nasıl yaptık? Biz bir numune olarak yani olabildiğini görün üzerimizde kendimiz nasıl için. duruyor diye kendimiz için siz de alabilirsiniz ama Euro ile olduğu için pahalı Euro veya dolar. T spring e, şeyi var firması var. Mesela ben yeni şeyler ekledim bırak onu bir ekrana vereyim istersen. Ee, kaynak göster ekledim. Ee, zırva ekledim. Bir dakika ekrana veriyorum bir saniye. Hı -hı. Güzel Esbili. Celal Hoca'ya mı? Gönderdim? Evet Celal Hocalı. Bak göre göster mesela nereden biliyorsun kaynak göster tişörtümüz var. Ekrana geliyor mu? Ha geliyormuş. Şöyle arkadaşlar 15 euro Türkiye'ye dahil mi yani şey. Neden 15 lira biliyor musunuz? Burası size diyor ki benim sana vereceğim fiyat budur. Üzerine sen karını koy. Ben 0 1 Sent koyuyorum yani minimum kar koyabiliyorum ki çalışsın diye yeşil olsun diye ekran o şekilde satıyoruz yani bunundan bize gelen bir gelir <gülüyor> yok amacımız beni sevindiren geliri değil beni sevindiren insanların bunu giymesi olur yani birinin <gülüyor> üzerinde bunu görmem yani kaynak yok çünkü bunu merak edecek biri bu tişört nereden çıktı diyecek ve bunu araştıracak benim amacım o aslında mesela e, zırva bardağı var isterseniz şöyle <gülüyor> <Ya da gülüyor> zırva çantası bu da güzel Şöyle zırva, yani hayata bakışım zırva diye. Üretip uygun fiyata ulaştabilecek bilir olursa iletişime geçebilir kanalımızdan. Evet, evet Güzel iyi olur arkadaşlar. Onları söyleyelim. Ben bu arada bir şey daha soracaktım. ha İtkiyi konuşuyorduk. Hocam geldi mi ekranınız? Hmm. Şey, ee, bir saniye şu an PowerPoint'te bir problem yaşıyorum da. Hep motorun arkasına benziyor ben söyleyeyim. Wikipedia'da ben gördüm de hemen atayım sana. Ee, elektrostatik kuvvetleri kullanarak eminlendiriyor. Şöyle Cedet ben sana attım, zaten evet bulayacaktır. Tamam. Abi çok iyi ya. Ya çok çok iyi, şu ikinci ee, de göstereyim. Hol etkili, etkili elektrikli ditki sistemi diye... E, aynen e, aynen, 6 kW'lık bir tane a, var biz... şimdi. Şimdi diye. ekrana vereyim. Ee... Bunun mekanizmasını hatta çok merak ediyorum, evet. Bir de Biz bir bunu konuşmuştuk da Burak sen ha, hatırlıyor aynen, musun? Evet. Ee, bu, ion motorlu ion, uçak da ion, yapmışlar. Bu ion yani. motoru olabilir. Bu Ion aynen. motoru Bir sonraki de hocamın dedi galiba. Bir açsana. Hall etkili, elektrikli etkili hole effect thruster diye yazarsanız e, muhtemelen çıkacaktır bir şeyler. Bakalım. Bir alttaki abi. Altay'ın şu hmm. mu? Yok güneş yelkeni. Ee, Sanıyorum bir şu değil mi hocam? Altı evet, kilowattlık bu ho şeyi buldum sizinle şöyle. Hel evet, hall iticisi diyor. 6 kilowattlık hall iticisi. Çok iyi ya. Siz de paylaşabilirsiniz hocam ekranınıza. Ee, şöyle. Aa, Oğuz güzel bölümlerde bulmuş. Cheet, o zaman vektör formatta sistemize koyun, biz alıp bastıralım demiş. Evet, yapabiliriz bunu. Güzel fikir. Ayağa mantıklı teşekkürler Oğuz. Güzel fikir. Bunu düşünelim. Ee, bu arada Fatih Karadağ demiş, evet hocam. Şöyle. Ben ayarlayabilirim demiş dostlarımdan bir şey C yapın arkadaşlar. Gel Hoca telefon atmış demiş. Adam Atmaz. para istiyor ya. Celalocacı'ya Celalocacı çok seviyor. Yine yeni bir sürprizimizi yapalım. <gülüyor> Şu an görünüyor mu acaba? Cira, ee, evet hocam görünüyor. Arkadaşlar. Bununla ilgili bilginiz olsun. Full screen yaparsanız ee, daha iyi olur ama bilmiyorum gösterebiliyor musunuz hani yasaklı mı falan. Ya şu an powerpoint gibi ama şöyle yapmış olayım. Şu Sizin, şey bizim, ha. Evet bizim geliştirdiğimiz elektrikli etki sisteminin bu test odasının bir camı var. Oradan çektiğim bir fotoğraftı bu benim. Ee, şurada şey görüyorsunuz işte o ha, hale dediğimiz kısmı ama buradan aslında şey e, nasıl diyeyim iyonları fırlattığı nokta burası. Şunlar da e, buradan elektron fırlattığımız yani nötralize etmek için elektron fırlattığımız e, mekanizmalar şu iki tanesi. Şuradan bakın böyle işte bu e, iyonları hızlandırarak bu şekilde itki sağlamaya çalışıyoruz. Mekanizm ne? Şu kanalın içerisine soygazı bırakıyorsunuz. Sonra ee, i̇çeride bir manyetik alan var. Bu manyetik alan içerisine elektronları bıraktığınız zaman böyle bir harekete, dönme hareketine başlıyorlar. Bu elektronlar soy gazı iyonize ediyorlar. Yani bombardımanı tuttuğumuz zaman iyonize ediyorlar. Sonra bu kanalın ta en ucunda yani motorun dan bir elektrik alan oluşturuyorsunuz. Ve bu elektrik alanla birlikte hani bu... Stati, elektrostatik kuvvet vardır ya bu şey, QE şeklinde ifade ettiğimiz. Bu elektrik alanla birlikte iyonları dışarı doğru hızlandırarak itki sağlıyorsunuz. Ee, yani baya uzayda hani etki, tepki, etki tepki, madde fırlatacağını iyon fırlatıyor. Çok ufacık bir etki olması lazım <gülüyor> ama çalışıyor herhalde. Şöyle, onu da aslında şöyle ifade edebiliriz. Bizim mesela bu Türksat 6 adı e, için geliştirdiğimiz e, motorumuz e, 1,5 kW civarında bir güç tüketiyor. E, i̇tkisi 75 mili Newton civarında. Yani mili Newton mertebesinde. Bu yetiyor o zaman. E, şöyle, e, mesela e, diyelim ki kimyasal bitkilerde ama bu Kuvvet miktarı daha fazla. Mesela bir tanesini siz bir saniye ateş yerken diğerini mesela dakikalarca saatlerce ateşlemek zorunda kalıyorsunuz. Yani küçük küçük ama sürekli şekilde ateşleme yapıyorsunuz bu elektrikli bitki sistemlerinde. Ee, şöyle diyelim bunun avantajı ne? Yakıt olarak bunlar çok avantajlı. Mesela birisinde diyelim ki bir birim yakıt koyarken diğerinde yedi birim yakıt koyuyorsunuz. Yani kimyasal bitki kullandığınız zaman yedi birim yakıt koyuyorsunuz. Bizimkinde elektrik nitki kullanırsanız bir birim yakıt koyuyorsunuz gibi bir durum oluyor. Yani sizi aynı birim yakıt gibi düşünelim. Birisiyle 10 adım gidiyorsunuz, diğeriyle 100 adım gidebiliyorsunuz gibi de düşünemiyoruz. Ben bir araya girmek istiyorum. Bir da çok daha hafif bir şekilde mesela yapmanız mümkün. Yani yakıt, miktar, yakıt kütlesini azaltıp e, bu da neye denk geliyor? Fırlatma maliyetini de düşürebiliyorsunuz böylece. Fizikçi olarak araya girmek istiyorum izninizle. Tamam, ee, şimdi <gülüyor> İtki, itki diyoruz, ee, uzayda itki nasıl çalışıyor, Be kabaca e, hatırlatmak istiyorum, çok böyle formüllere falan boğmadan. Şimdi uzaydasınız, hiçbir yerle temasınız yok. Hiçbir yerle temasınız Bunu yok, arada, özellikle düz dünyacılar ve işte komplo teorisyenleri soruyorlar. Uzayda hava yok, içecek bir şey yok, nasıl e, bu Hı. araçlar gidiyor diye sürekli soruyorlar, izah ediyorsunuz ama anlayamıyorlar çünkü hani... E, Şeyde Twitter'da sormuş. Zaten 240 karakterle ne anlatabilirsiniz? İkiştan tane yazıyorsunuz, beni evet. anlamıyor. Ama detaylı olarak anlatırsanız, ben çok güzel olur. Tabii dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışayım. Uzaydasınız, hiçbir yere temasınız yok. Temas, e, sizin bir itkiye sahip olmanız için bir temasa e, sahip olmanız lazım. Ki e, temas yoksa, bulunduğunuz ortamda yer çekimi ivmesi varsa bile e, bunu hissetmezsiniz. Bu çok önemli. Yerçekimi uzay istasyonunda, uluslararası uzay istasyonunda yaklaşık 8 buçuk metre bölü saniye karelik bir yerçekimi var ama hiçbir e, hiç kimse orada onu hissetmiyor. Çünkü bir e, temas, temas kuvveti yok. E, sizin bir uzay aracını e, temassız bir durumdayken hareket ettirmeniz, yönünü değiştirmeniz ya da hızlandırmanız ya da yavaşlatmanız için bir temas oluşturmanız lazım. Bunu da yanınıza aldığınız yakıtla sağlıyorsunuz. Bu yakıtı kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Açısal momentum burada devreye gidiyor. Çizgisel momentum burada devreye giriyor. Siz maddeyi, yakıtınızı ya da yakıtınızın yanması sonucu oluşan egzozu siz kendinizden ne kadar hızlı uzaklaştırırsanız siz de ters yönde o kadar itme, itki sağlamış oluyorsunuz. Burada yapılan çalışmada eski tip yakıtlarda hocamın söylediği aynı yakıt miktarıyla bir birim itki sağlıyorken bu elektronik itki sistemlerde, iyon itki sistemlerini iyonlaştırarak iyonu atarak yapılan sistemlerde aynı yakıtta 7 kat daha fazla anladığım kadarıyla bir itki oluşturuyorsunuz. Bu gerçekten çok daha verimli. çok daha Uzun süre ee, oluşuyor ama değil mi? Doğru an, anlamışım herhalde. Ya, i̇tki miktarı değil de hocam şey e, itki miktarı aslında tam tersi. Elektrikli itkide itki miktarımız daha az. O yüzden daha uzun süre ateşleme yapmak durumunda kalıyoruz. Aynı momentum için. Yani evet. F çarpı T. T'yi uzatırsak aynen. Aynen, momentum aynen, değişikliği öyle. aynı olur. Yani F küçük aynen, ama T aynen. uzun oluyor. Ama evet. bir birim bir, bir kütle birim yakıttan Hı -hı. elde edilecek İtki miktarı yedi kat da. almış oluyor. Evet tersinden aynı birim itkiyi sağlamak için yedi kat fazla yakıt yakmamız gerekiyor. Kimyasal. Ee, Olcay Duman demiş ki e, foton fırlatarak yani el feneri açarak da uzayda hareket edebilir miyiz? Aynı hesapla demiş. Teorik Güzel olarak soracağım. fotonların da momentumu var. Evet, e, Aynısını ama... düşünün de sormadım. Cahil görüme ne Şöyle... oldu? <gülüyor> şey, Teorik olarak adam mümkün adam. ama pratikte değil. Niye? Şu, şöyle, <gülüyor> Çok şöyle yüksek power harcarsınız. Çok verimi, hiç verimi. verim hiç verim yok. Verim hiç olur. Doğru. Güneşi ben kullanabiliriz olur. mesela. Şöyle Güneş. Güneş. <gülüyor> <gülüyor> Hocam buyurun. Yok şey araya girdim ben galiba. <gülüyor> bitmeyen bir etmeniz vardır. Böyle 6-7 yıl, 8 yıl, 10 yıl, 20 yıl. Güneş. yıl falan onu yaparsınız. Güneş erken sistemleri var. 100 santim hareket edersiniz. Hmm. İşte Ama şey güneş sistemleri var. Evet, paneli açıyorsunuz, biliriz. paneli çok açıyorsunuz, çok güneş geç. geliyor size, güneşten fotonlar geliyor, oradan bir itme elde ediyorsunuz. Abi Ama gene yani. gene söylediğin gibi dışarıdan bir itme geliyorsunuz. Yani kapalı hmm. sistemdeyseniz dışarıdan bir size e, itme gelmiyorsa yapacak hiçbir şey yok. Üstünüzden bir şey atarak ancak bunu sağlayabiliyorsunuz. Ya da Panel açıyorsunuz. Yelkenli. Güzel. Şu anda şey var. Bu e, fotonların raporlu. oluşturduğu aslında ışının basıncı mekanizması kullanılıyor aslında burada. E, bunu yapan da aslında daha önce mesela bir görev vardı Ikaros diye. Var, var var Ikaros. Japonların e, hala başarısız değil ama başarılı da değil e, Ikaros <gülüyor> görevi. Hani başarılı mı başarısız mı şu an tam olarak bilinmiyor ama en azından Venüs'e kadar gitti. Tamam yörüngeye girme ihtimali hala konuşuluyor. Girebilecek mi girmeyecek mi diye. Ee, hala Şöyle, ama en azından Venüs'e kadar gitti. Icarus. E, güneş ile. Bu Icarus görevinin e, ben 2010 yılında Japonya'dayken kontrol odasına girmiştim. E, o zaman bizim şey vardı çalıştayı vardı ISAS'ta işte bu Space Flight Mechanics çalıştayı vardı ondan sonra e, bizim laftan birkaç arkadaş sanıyorum tanıdıkları vardı arkadaşlarım bize de gidip öyle anlatmışlardı bunu şimdi e, bu gördüğünüz e, şeyi işaret edebiliyor muyum bu arada o ekranda ee, yok hocam ama siz söyleyebilirim evet, bu arada Kozan Demircan'ın sitesinden aldım bu çeviriyi bunu da kaynağına verelim Ş şöyle burada da. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok çeviriye aldım. Sıkıntı var mı? Sıkıntı Hı -hı. mı var çeviride? genellikle oluyor. Şöyle Tamam, cevap şey hakkı da oldu. Ee... Ozan Hoca'yı alırız e, Zafer Hocam. Hı -hı. Cevabını verir. Tamamdır. Evet. Burada e, paneli açabilmek için aslında şu yuvarlak e, silindirik bir yapı var görüyorsunuz. O onu döndürerek az, az sonra bir şey söyleyeceğim şöyle. çünkü ee, bir şey söyleyeceğim az önce bu konuştuğumuz konuyla ilgili SpaceX göreviyle ilgili çok ünlü bir hocamız biraz önce televizyonda bir yorum yaptı ama öyle böyle değil ismini vermeden soracağım size ee, başkası adına utandım ee, tamam. ama soracağım biraz da Burak Hoca'ya ben sözü verelim bitirsin Burak hocamız ee, şöyle bu e, güneş yelkeni bunu açmak için bu Ikaros'ta açmak için şöyle e, silindirik aslında bir ilk etapta böyle bir yapıydı bu. Bu ayrıldıktan sonra bu yelkeni açabilmek için şu uçlarında e, aslında bunların böyle bir kütle var, küçük böyle point mass diyebileceğimiz bir kütle var. Hı hı. Bunu döndürerek ortadaki silindirik şeyi döndürerek bu güneş yelkenini açmayı aslında gerçekleştirdiler. Hı hı. Bunun herkes İngiliz kaç özelliği, kuvveti gibi evet, kullanarak. Aslında sürekli dönen bir alet bu. O yüzden mesela e, belli bir noktaya sürekli bakmıyor. Bu yüzden mesela yöneliminin yani bu, bu aracın nereye baktığını belirlemek için de öyle kolay çözüm bulamıyoruz. Üzerine güneş algılayıcılar var. Yani güneşin yönünü söyleyen bize algılayıcılar, sensörler var. Onlar da size bir koni etrafında çözüm veriyor. O yüzden siz iki koniyi çakıştırsanız bile iki noktadan çözüm buluyorsunuz. Ya buraya ya buraya. Gibi. Yani ya buraya bakıyor evet. ya bakıyor gibi anlıyorlar. Bir tanesi anlamsızmış gibi düşünüp yönelimi o şekilde beliriyorlar mesela bu ilginç noktalardan bir tanesi bu. Bir başka ilginç nokta da şu orta noktasında, yelkenin orta noktasında güneş hücreleri var. Mesela bu güç de üretiyor. Gü ya daha doğrusu e gü güç üretim kısmını yapıyor ama bir de dışında mesela bir şey var, tam uç noktalarında bir malzeme var. Hı hı. Bu, biliyor musunuz bunun ne, ne olduğunu? Var mı? Bununla, bunlar aslında şu yapı, malzeme çok özel bir malzeme. Bunun parlaklığını değiştirebiliyorlar. Eyni değiştiriyorlar hocam. Parlaklığın, parlaklığın, parlaklığın. Parlaklığını değiştirebiliyorlar. Şimdi parlak yüzeyden yansıyanla daha parlak olmayan bir yüzeyden olan yansıma farklı olduğu için bu fotonların oluşturduğu ışının basıncı değişebiliyor ve tork oluşturuyor. Şimdi bunun yönelimini de nereye baktın açısını değiştirebilmek için de aracın yönünü değiştirebilmek için de bağlı parlaklığı değiştirerek bunu elde etmeye çalışıyorlar. Çok zekice ya bayıldım buna. Bu, bu nereden geliyor? Bu da Hayabusa görevinden geliyor. Ee, bu ilk Hayabusa görevinde tekerleri kaybettikleri için, itkiyi yönlendirebilmek için güneş panellerini farklı açıda yaparak çözüm buldular buna. O da e, buraya aslında biraz ilham olmuş oldu yani. Mükemmel bir, mükemmel bir fikir, mükemmel Yani ben şeye çok yani hayran kalıyorum. şey gibi bu ya es, eski denizcilik bilimleri gibi. Rüzgara karşı yol almaya çalışmak gibi. Madem <gülüyor> evet, yani rüzgarımız ışık. O zaman ışığı ışıktan etkilenmesini... Evet, yani şeye da, çok hayran ben... kalıyorum. Astronomide veya diğer bilimlerde Hı -hı. çaresizliğini, aslında bilim insanının çaresizliği, Hı -hı. yani kendi hiç hayatta gidemeyeceğin. Çünkü seni zaman kısıtlıyor. Yani ışık hızına bile ulaşsan zaman kısıtlayacak hani bir limitin var. Oralardan bile bilgi alma e, için e, gittikleri oyuna o dediğim buldukları bit yenikleri oyunlar, trikler bütün bu şeye e, hayranım. E, ona çok e, şey oluyorum yani. Bu tarz bilim insanının fikirleri gördükçe, mühendislik fikirleri gördükçe e, çok hoşuma gidiyor. Şimdi ee, buyurun hocam. Pardon son olarak şunu söyleyeyim. Bir de biz yörünge ciler diyeyim. Doğal dinamiklerle savaşmayı da çok sevmiyoruz. <gülüyor> yani doğal iyi olabildiğince layımızı kullanmaya çalışıyoruz fazla yakıt harcamamak için böyle de bir durum var tabii. Evet. <gülüyor>